Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz üzere karşımızda sıradan geometrik rassal bir değişken var. Bu değişkenimizi başarılı olmak için gereken bağımsız deneme sayısı ve ayrıca her bir denemenin başarı olasılığını küçük p olarak tanımlamışız. Bunu daha önce geometrik rassal değişkenlere giriş yaptığımız zaman da görmüştük. Bu videodaki amacımız bunun gibi bir geometrik rassal değişkenin beklenen değerini bulmak. Size bunun ne olduğunu söyleyeceğim. İlerideki videolarda da bunun uygulamalarını yapacağız merak etmeyin ama bu videoda yalnızca matematiksel kanıtını göreceğiz. Bir geometrik rassal değişkenin beklenen değeri verilen sayıdaki denemede bir bölü başarı olasılığına eşit olur. Şimdi bunu kanıtlamaya çalışalım. Bir geometrik rassal değişkenin beklenen değeri. Her bir sonucun karşılık gelen olasılıklarıyla olan çarpımının toplamı ile bulabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Rassal değişkenimiz eşittir 1 olduğundaki olasılığı çarpı, 1 artı rastsal değişkenimiz eşittir 2 olduğundaki olasılığı çarpı 2 diye devam ederek beklenen değeri elde edebiliriz. Ve bir geometrik rastsal değişken yalnızca 1, 2, 3, 4 gibi değerler alabilir. 0 olamaz çünkü deneme olmadan başarı olasılığından bahsedemeyiz değil mi? Peki bu işlem sonucunda ne buluyoruz? Bunun için önce ilk denemedeki başarı olasılığımıza bakalım. Burası P olacak değil mi? Peki. İkinci deneme için ne söyleyebiliriz? İlk denemede başarısız olup, ikinci denemede başarılı olma olasılığımız nedir? Bunu da 1-P yani ilk denemede başarısız olma olasılığımız çarpı, ikinci denemede başarılı olma olasılığımız yani P şeklinde yazabiliriz. Buraya birkaç terim daha ekleyelim. Şunları silip yerine bir iki terim daha yazayım. Bir sonraki terim, x eşittir 2 olduğundaki olasılığımız, pardon burası, x eşittir 3 olacak. x eşittir 3 olduğundaki olasılığımız çarpı 3 diyerek devam edeceğiz değil mi? Peki, bu terim için ne söyleyebiliriz? x eşittir 3 olduğu zamandaki olasılığı elde etmek için ilk iki denemenin başarısız olması gerekiyor. İki başarısız denemenin olasılığı 1 eksi p'nin karesi olur öyle değil mi? Ardından da bir başarılı deneme olması gerekir. Buradaki genel fikri anladığınızı düşünüyorum. Yazdıklarımızı tekrardan düzgün bir şekilde yazalım. Beklenen değer en azından bu kanıtta kullandığımız x'in beklenen değeri eşittir. Bunu şöyle yazayım. 1 çarpı p artı 2 çarpı p çarpı 1 eksi p artı 3 çarpı p çarpı 1 eksi p'nin Karesi ve bu işlem sonsuza kadar devam eder. Peki bu toplamı nasıl hesaplayabiliriz? Burada biraz matematiğin esnekliğinden faydalanacağız ama yapacağımız her şey geçerli olacak merak etmeyin. Eğer içinizde sonsuz geometrik serilerin toplam kanıtını bilenleriniz varsa burada da çok benzer bir teknik kullanacağım. Burada düşünmemiz gereken şey şu. 1 eksi p çarpı x'in beklenen değeri neye eşit olur? İlk olarak buradaki bütün terimleri 1 eksi p ile çarpmamız gerekiyor. O zaman 1 çarpı p çarpı 1 eksi p. Bu ilk terimimizin yeni hali. 2 çarpı p çarpı 1 eksi p'den ne gelecek? O da 2 çarpı p çarpı 1 eksi p çarpı 1 eksi p olacak. Yani buradan 2 çarpı p çarpı 1 eksi p'nin karesini elde edeceğiz değil mi? Büyük ihtimalle bunun nasıl devam edeceğini anlamışsınızdır. Şimdi ise çok ilginç ve eğlenceli bir şey yapacağız en azından matematiksel olarak. Sol tarafın sağ tarafa eşit olduğunu biliyoruz. O zaman her iki taraftan da sol taraftaki ifadeyi çıkaralım. Sol tarafta x'in beklenen değeri bu yukarıdaki eşitlikten geldi. Eksi yeni eşitlikteki sol taraf 1 eksi p çarpı x'in beklenen değeri kalır. Burada tek yaptığımız şey sol tarafın yeni halini eski halinden çıkarmak oldu. Aynı şekilde bunu sağ taraftan da çıkaralım ama bu sefer sol taraftaki ifadeyi olduğu gibi çıkarmak yerine o ifadenin eşit olduğu sağ taraftaki ifadeyi çıkarmayı deneyelim. Nasıl olsa ikisi birbirine eşit öyle değil mi? Peki nasıl bir sonuç elde ederiz şimdi bakalım. İlk olarak elimizde 1 çarpı p var. Şimdi 2 çarpı p çarpı 1 eksi p'den 1 çarpı p çarpı 1 eksi p'yi çıkarırsak geriye 1 çarpı p çarpı 1 eksi p kalıyor öyle değil mi? Benzer şekilde diğer çıkarma işleminden de 1 çarpı p çarpı 1 eksi p'nin karesi elde ediyoruz ve toplam bu şekilde sonsuza gidiyor. Şimdi bir de sol tarafı biraz daha sadeleştirelim. Eksiyi parantezin içine dağıtırsak burası p eksi 1 olur. Bir de x x'in beklenen değerini parantez içine dağıtalım ve bakalım ne buluyoruz. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. İşlemler buraya sıkışmasın. Şimdi x'in beklenen değeri artı p çarpı x'in beklenen değeri eksi x'in beklenen değeri gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürdü. Bu da eşittir p artı p çarpı 1 eksi p artı p çarpı 1 eksi p'nin karesi diye devam eden toplama eşit oldu. Eşitliğin sol tarafında geriye P çarpı x'in beklenen değeri kaldı. x'in beklenen değeri için denklemi çözmek istersek her iki tarafı da P'ye bölmemiz gerekir. Ve biraz matematiksel cimnastik sonucunda elde ettiğimiz sonuç her iki tarafı da P'ye böldük. Sol tarafta sadece x'in beklenen değeri kaldı. Sağ taraftaki bütün terimleri P'ye bölersek ilk terim 1 olur. İkinci terim 1-P olur. Üçüncü terimde P'ye bölününce artı 1-P D'nin karesi olur ve bu böyle devam ederek sonsuza gider. Bu eşitliğin en güzel tarafı ortak oranı 1-P olan klasik bir geometrik seri açılımına benzemesi. Buna geometrik rassal değişken denmesinin temel nedenlerinden biri de aslında aynı zamanda bu. Ama eğer bu size yabancı geldiyse kan akademideki geometrik serileri tekrar etmenizi öneririm. Başka videolarda da az önce kullandığımız tekniğe benzer bir teknik kullanarak kanıtladığımız üzere bu toplamın değeri 1 bölü 1 eksi ortak oranımız yani 1 eksi p olacak. Peki bu ifade neye eşit olur? Eksiyi paranteze dağıttığımız zaman 1 bölü 1 eksi 1 artı p buluruz. Bu da en başta söylediğimiz 1 bölü p ifadesine eşit olur. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir geometrik rassal değişkenin beklenen değerinin matematiksel cimnastik yaparak 1 bölü p olduğunu kanıtlamış olduk. Harikayız.